Değerli arıcılarımız bugün Gökhan Ateşli agamızla ana arının kovana kabulünün arıcı tarafından önceliği önceden anlaşılıp anlaşılmayacağı ile alakalı püf bir noktası. püf noktası sizinle paylaşmak istiyoruz buyurun Gökhan Bey Şimdi arkadaşlar şimdi bölme yaptınız Bunlar işte aralar içinde aralar var şimdi ana arı bu ana arıyı buraya koydunuz koyduktan sonra yavrular bu bu bu toplanmaya başlarlar. Aynen mesela bazı çıtalarda bakarsınız ananın ananın etrafında yavrular görürsünüz. Bir yuvarlak oluşturulmuştur. Evet. Bunun üstünde aynısını göreceksiniz. Yuvarlak bir şekil olduğunu göreceksiniz. Şöyle elinizle biteceksiniz. Bir daha toplanacaklar Bir yuvarlak oluşur gibi olacak. Bir daha iteceksiniz sonra tekrar bu yuvarlağı oluşturduklarını gördüğü zaman böyle he, hani sanki böyle ana besleyecekmiş gibi hareket evet. ederler o zaman anlarsınız ki bu kovan bu ana arıyı kabul edecek o zaman alırsınız aracının kendi isteğine bağlı arayı koyarsınız 3-5 gün sonra aracı hangi tarihte açmak istiyorsun açar ana arının kabul olduğunu anlarsınız yani bu kovanda baktım bunu Hı kabul etmeyeceklerini aynı şekli yapmadıysa başka kovanda yaparsınız kabul edip etmeyeceğini anlarsınız bazı kovanda bir sinir vardır problem vardır yani yavrarı azdır belki problemden dolayı da kabul etmemiş alabilirler değerli arıcılarımız Gökhan Ateşli agamızdan yeni başlayan arıcılığa yeni başlayan arkadaşlar için arıcılarımız için arı nasıl sıkıştırılır pratik olarak kendisinden rica ettik. Bize uygulamalı olarak göstermesini istiyoruz. Buyurun Gökhan Bey. Şimdi arkadaşlar tekrar kolay gelsin. Şimdi bunu bir ballı duvar olarak kabul edin. Yani komple bal olacak. Bu tarafı iki tarafı ballı duvar olacak. Ballı olacak. Bu şöyle kemerli ünlüklü kapalı olacak. Bu da aynı kemerli kapalısı olacak. Sağına, sağına polenli olacak. Olduktan sonra iki olur. Bunu da aynı birinci çıtadaki çıtada ballı polenli olacak. İki kapalının sağına, soluna birer tane ballı polenli koyduğun zaman arası sıkışmış olur. Ha, burası üç olur, dördüncü olur, beşinci olur, fark etmez. Yani kapalıların bu tarafına ballı, bu tarafına bir tane ballı duvar gelecek. Bunu yaptığın zaman arı sıkışmış demektir. Bu sıkıştır. Bunun anlamı şimdi 4 tane ise ana arıya diyorsun ki ana arı 4 tane odam var. Bu 4 çocukların hepsini bu 4 adada yaşat yaşatacaksın. Artık bu şekilde kışa hazırlanacak veya baharda işlemi yapılacak. Arı artık dalak atarsa çıtaların arasında beyazlatmaya başlarsa bir tane temel peteği koyarsın. Şurada yok elde. Koyarsın, baktın arı kabarttı, şöyle bakarsın, sap sarı, bunu alırsın bir arkaya atarsın, buraya tekrar bir tane temel petek koyarsın, onu kabarttı, aldı, sonra onu tekrar bir arkaya koyarak aynı bu şekilde devam edersin. Bu e, arı sıkıştırmayı hangi dönemde yapmalıyız? Ya i̇lk barda da olur, son barda da olur, kışında olur, her zaman olur. E, bunun e, amacını biraz daha bahseder misiniz? Tam olarak arkadaşları anlasın neden sıkıştırmalıyız ya şimdi arı erken kışta çıktı Arıya işte fazla çıtalarını alıyorsun arı yayılmasın diye evet arılar dolaşmasın diye aldın iki tane kapalım var evet iki kapalı artık duvarı koyuyorsun bir duvar burada bir duvar burada iki çıtada kapalı arın var aralarda arı var bu sıkıştırılmış arıdır yazın oldu bal bal kesimi bitti Bal evet. aldı Yine bir duvar, yine iki kapalı, üç kapalı, dört kapalı, beş kapalı, alıyorsun bunu hemen arkasına duvarı koyuyorsun arı sıkıştırılmış oluyor. Mesela sonbahara geldim, bir duvar işte üç çıta, beş çıta, altı çıta arı olur. Arkasından bir tane de duvarı koyduğunuz zaman arı sıkışmış olur. Ee, yani bu arıcının mecbur olmazsa olmazı bu mutlaka olacak yani derler ki arayı da sıkıştıracaksın kareyi sıkıştıracaksın diye bir ateş vardır yani yumurta atması için anaya yumurta için içerideki soğuğu yani içerideki ısıyı tutabilmesi için so hastalıktan korunabilmesi için paleni düzgün bir yani kapalısını balını düzgün yapabilmesi için bu sıkıştırmadır ee, Gökhan Bey teşekkür ediyoruz arkadaşlara Hı -hı. izah ettiğiniz için Çiftleştirme kutusu var onu da araybana. Evet. Şimdi... Kovanı alalım mı? Fark et, şöyle. Heh. İşte arkadaşlar ko şimdi altta... kovanı alalım da daha iyi olsun. Şimdi bunlar piyasada satılan çiftleştirme kutuları. Anarı buradan girecek. Arılar buradan giriş çıkış yapar. Şimdi... Mesela bir çift alacaksın, yani bir, yani ne diyeyim sana yavrulu, yani evet. mumurabilecek kapasitedeki arıları alacaksın. Bu arının bu kutun içinde çırpıyorsun. Evet. Yapıyorsun. Bir tane de ana veriyorsun. Burası işte kekiydi, balıydı, işte şerbetiyle koyuyorsun. İstersen ana arıyı buraya, yüzünü buraya koyup buradan çiftleştirip çiftleşmesini de ananı sağlayabilirsin. Arılar. Öncelikle, mesela yurt dışında yaparlar bunu. Genelde yurt dışında olur. Şu iki çıtadır. İki çıtadır. Evet. Bunlar yoktur. Arıyı bunun içine silkelerler. Tamam. Ana arı kutusunu şuradan iple tutturarak aşağı doğru... Ana arıyı aşağıya sallarlar. Evet. Arılar... Şimdi ana arıyı kabul ettiklerinde, buradaki çıtayı mum örmeye başlarlar. Ölerler. Evet. Ana hazırlık yapar. Der ki ya biz bu anayı kabul ettik. Biz hemen ana araya çiftleşmesi yani ana arı yumurta atması için bunun peteği buna petek ararlar. Baktığın zaman şunu anlarsın. Bu direkt olarak ana kabul edildiği anlamındadır. Evet. Gelirsin ana arayı buradan açarsın. Zaten altına doğru bir salkım olmuştur. Evet. İstersen hangi duman mı vurur ne ki mi aracın ne istiyorsun onu yapar. Sonra bunu açarsın. Yani var o mücadelesini yapar. Bunu açarsın. Anayı salarsın, buraya şunlardan birer tane de koyarak Bu normal büyük kovanlarda da olabilir hı hı. Koyduğun anda itibaren Arılar hemen bunu örerler, aşağı doğru dalaklarını atırlar Ana arı da buradan çıkarak Alttan çıkarak çiftleşir gelir Ya yani Çiftleşmiş ana ise, hazırsa Burada hafif bir boşluk bırakarak arıların çıkmasını sağlarsın Ana arı hemen buna yumurt atar. Bu çok kabul bir sistemdir yani e, şunu arkadaşlara bir daha e, hı hı. gösterelim. Şuradan ana arı çıkışını sağlarsın. Ana arı çıkabilmesi için Bırak burayı açık bırakmamız açık gerekiyor. Buradan işçiler de çıkar. Az bir şey bırakırsın. Bu, burası taşıma modu mu? Hı hı. Kapalı şu anda kapalı. Evet, taşıma, kap modu. Hı hı. taşıma modu. Hı hı. Evet. Burada izah etmiş olduk. Yani burada arıyı daha iyi yani çiftleştirmiş olursun veya hazır vermiş olursun ya bu öyledir mesela bir çtarıda sikerin üstüne çok güzel olur Mesela bunda da aynısında da bunu aynı şey bunları kaldırırsın Evet boş şu şunlardan iki tane koyarsın yani bunun büyüğünü koyarsın evet. uzun sadece bu olur Anarıyı buraya tutturursun aşağı sarkıtırsın hı hı. arılar saattin geceliğin büyük Büyük ihtimal o ananın üstünden aşağı doğru salkım örerler. Anayı kabul ettiklerinde buradan aşağı kadar bir dalak atarlar. Evet. Dersin ki bu anayı kabul ettiler. Alırsın e, Anayı açarsın Ana arı e, Anladıktan sonra buraya yumurta atacaklardı. Ana çıktıktan sonra buraya yumurta atarlar. Sen oğlum <gülüyor> alırsın o dala Keser atarsın Bir tane kabartılmış petek koyarsın. Evet. Koyduktan sonra ana arı buna yumurta atar. Hazırlık yaparken senin koyduğun e, temel peteklere iki tane üç tanesini hemen bunu arılar kabartır. Evet. Ana yumurta attırırlar. Aradan bir on gün geçtikten sonra tekrar ikiye bir tane kabartılmış temel petek koyarsın hı hı. veya kapalı koyarsın. Sana bağlıdır. Bak bu şekilde bir ikiye yaptıktan sonra yani 15-20 gün içinde arı kata gelir. Anlaşıldı. Ama petek tertemiz olur. Mumlar tertemizdir. Çok güzel olur. Ama bizim burada pek yapılmayan bir şeydir. Yurt dışında yaparlar. Peki. Yani bu, bu yapılması gereken ama bizim aracılar pek yapmıyorlar bunu. Bunların daha büyükleri vardır. Bununla, bu anlattığın aynısını Rüşet Kovan'da da yapabilirsin. Rüşet Kovan'da olur. Bunu her şeyde yapabilirsin yani. Yenergi hiçbir sorun yok. Peki. Yani bu mum, mesela bunu Haziran'dan sonra yaptığın anda tertemiz mum, mum sahibi olursunuz. eline kalmışsa siyah mumlardan kurtulursun. Sapsarı petekler var. Bunu Mayıs ayında da yapabilirsin. Arın güçlüyse. Mesela yurt dışında 6 tane kapalısı olan arıyı kaldırıyorlar komple. Adam kesip atıyor. Ama e, yeniden temel petek koyuyor. Arılar kabartıyor. Böylelikle e, işte Amerika'da vahşi arıcılık diyorlar. Bunların hepsi var o. E, olayını çözmüş oluyorlar. Yani kapalının içindeki bütün varovaları çöpe atıyorlar, evet. 6-7 temel petek koyuyorlar, Arı bunları kabartarak ana tekrar yumurta atıyor ve yollarına devam ediyorlar. Peki teşekkür ederiz Gökhan Bey. Kendinize iyi bakın, tekrar yaramaz anlattım. Sağ olun.